Merhabalar, bu videomda 28 Ekim 2021 tarihinde meydana gelecek olan venüs Jüpiter etkileşiminden bahsedeceğim. Haftalık yorumlarda zaten değinmiştik. Oldukça şanslı bir etkileşim olacak. Özellikle dereceleri ve burçları da belirtiyor olacağım. Belirtmiş olduğum dereceler ve burçlar bu hafta bir takım fırsatlara açık olmalı diye düşünüyorum. Şimdi hemen videoya geçeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar, abone olarak desteklerini gösterirlerse, aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa ve e, geçtiğimiz aylarda yaşadıklarını yorumlarda paylaşırlarsa çok sevinirim. Şimdi bakalım bugün bizleri ne gibi etkiler bekliyor olacak? Öncelikle... Koç dolunayı yaşadık biliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça sert bir dolunaydı. Hali hazırda o dolunayın tesirini de üzerimizden tam olarak atabilmiş değiliz. Kafamız karışık. Biraz baş ağrıları, sinir, stres, gerginlik gibi enerjiler oldukça hakim. Bu baş bölgesinde özellikle yaşanan sıkıntıların devam ettiğini görüyoruz. Bir önceki videoda paylaşmış olduğum gibi hafta başlangıcında venüs neptün karesini de deneyimledik. Hali hazırda da etkileri devam ediyor. Dolayısıyla bu etkilerle beraber biraz kafa karışıklığı, bulanıklık, belki bağışıklığın düşmesi veya maddi olarak koşulları tam olarak kestiremeyişimiz gibi durumlar da söz konusuyken aslında bu Venüs-Jüpiter etkileşimi bize ilaç gibi gelecek arkadaşlar. Gerçekten bu kadar sert enerjilerden sonra böyle şanslı fırsat yaratan bir etkiye açık olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Biliyorsunuz venüs aşk ilişkiler ve aynı zamanda bizim maddi durumumuzu sahip olduğumuz değer yargılarını yönetir ve ekim ayının 18'inde jüpiter retrosu da bitti ve jüpiter kova burcunda son birkaç ayını yaşıyor artık aralık 2021 itibariyle jüpiter balık burcuna geçecek dolayısıyla bu jüpiter retro sürecinden sonra artık jüpiterin yavaş yavaş ödüllerini dağıtmaya başladığı mükafatlarını vermeye başladığı bir sürecin de içerisindeyiz her ne kadar sert enerjiler olsa dahi. Burada özellikle bu venüs jüpiter etkileşimiyle beraber biraz sonra sayacağım burçlar ve dereceler bir takım şanslar elde edecekler. Özellikle bu venüs neptün karesiyle beraber Kafa karışıklığı yaşayan, e, bağışıklık sıkıntısı yaşayan, belki bazı yalan, dolan veya entrikalar içerisinde kendisini bulan arkadaşların e, venüs etkileşim ile beraber biraz daha toparlanacağını söyleyebilirim. E, özellikle hafta ortasından itibaren. Evet Venüs 22 derece yay burcunda bulunacak arkadaşlar ve Jüpiter'de 22 derece kova burcunda özellikle hava ve ateş gruplarının 22 derece civarında gezegenleri bulunanlar önemli kişisel gezegenleri olanlar güneşi ayı veya yükseleni burada bulunanlar bu şanslı etkilen nasibini alacaktır. Yalnızca aslan ve ikizler burcunun 22 derecesinde ufak bir gerilim olsa da bir takım şansların ve fırsatların doğacağını söyleyebilmek mümkün. Özellikle A'nın haritasına baktığımız zaman Venüs'ün yay burcunda ve Juno'ya çok yakın bir konumda ilerlediğini görüyoruz. Özellikle Venüs-Juno kavuşumu ve Neptün'e meydana getirmiş oldukları kara görünümle beraber ikili ilişkilerde, evliliklerde, ciddi ortaklıklarda bazı yalan, dolan, ihanet, ani haberler, kafa karışıklıkları, e bir şekilde aktif oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Kandırılmalar, dolandırılmalar, belirsiz süreçlere kendimizi gark edebiliriz. Özellikle değişken burçların 20 ila 25 derecesi arasında gezegen dizilimleri bulunanlar bu sert etkiden nasibini almış olabilir. Ancak Venus Jupiter etkileşimiyle beraber burada ufak da olsa bir teselli ödülü alıyor gibiyiz. Ve ilişkisel bazda ortaya çıkan kafa karışıklığı. Veya yanlış anlaşılmalara dair aslında bir fırsat yakalama mümkün olacak gibi gözüküyor bu etkileşimle beraber. Dolayısıyla netliğe kavuşmayan, kafamızı allak bullak eden hangi konu varsa bunu çözüme kavuşturmak, bunu şifalandırabilmek adına aslında bu venüs cubiter etkileşim oldukça büyük fırsatlar getirecektir. Bunun yanı sıra tabi 9. ev ve 11. ev tamasına baktığımızda özellikle arkadaş çevremizden, sosyal çevremizden, büyük gruplardan destekler görebileceğimizi, yeni dostlukların, yeni sosyal çevre bizleri olumlu manada etkileyebileceğinde de söyleyebilmemiz mümkün özellikle çıkmış olduğumuz seyahatlerde yaptığımız eğitimlerde yeni bakış açıları kazanmak yeni vizyonlar kazanmak farklı insanlarla bir şekilde hemhal olmak bu dönemde şans ve fırsat getirecek gibi gözüküyor. Zaten güneş akrep burcuna geçmişken biraz 8. ev temaları krizli durumlar ve kontrol edemediğimiz veyahut başkalarının problemleriyle ilgilenmek gibi gündemler zihnimizi meşgul ediyor olsa da bu yay ve Kova bu enerjisi ile beraber biraz daha farklı, biraz daha özgürlüklü ve marjinal bir vizyon elde etmemiz de mümkün. Evet, Venüs Jüpiter etkileşimi ile beraber özellikle Venüs Juno noyla kavuşumu, kadersel eş ile karşılaşma potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii 60 derecelik açılar aslında bize bir takım fırsatlar sunar, bazı kapılar açar ama bunu değerlendirip değerlendirmemek bizim irademize kalmıştır arkadaşlar. Astrolojiyi her zaman bu şekilde değerlendirin yani e, gökten e, bir sihirli değnek gelmeyecek bir takım potansiyeller veya bir takım e, sıkıntılı açılar vardır. Bunlara karşı vermiş olduğumuz reaksiyonlar tamamen özgür iradeye aittir. Dolayısıyla astroloji sadece rehberlik eder aslında bir yol çizmez bize sadece rehberlik eder veya bizimle beraber bu yola eşlik eden bir e, deneyimdir. Evet Jüpiter'in artık kova burcunda yavaş yavaş ödüllerini vermeye başlayacağını özellikle Venüs'ün Juno ile kavuşamından mütevellit. Bazı ilişkiler biterken, bazı ilişkiler sonlanırken yeni ilişkilerin de hemen canlanmaya başlayacağı, bir ilişki biterken yeni bir ilişkinin alevleneceği bir sürecin de aslında olacağını söyleyebiliriz. Ee, bazı ihanetler, skandallar, yanlış anlaşılmalar ve belirsizlikler meydana gelirken bir taraftan da sizin içinizde çiçek açtıracak güzel şanslar, mucizeler ve fırsatlar da e, bizlerle beraber olmaya başlayacak. Tüm bunların yanı sıra Juno ile kavuşan Venüs'ün aynı zamanda Merkür ile de çok güzel bir etkileşimi var. Özellikle hayata karşı biraz daha geniş perspektiften bakmamız gerekiyor. Yeni tanıştığımız insanlara önyargısız bakmamız gerekiyor. Belki o insanların bize katabilecekleri veya o insanların fikirlerinin hayatımıza mucizevi dokunuşları olabileceğini de mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu minvalde özellikle ikili ilişkiler anlamında bir takım şanslar yakalarken değişken burçlarda da bazı zorlanmalar veya kafa karışıklıkları hakimiyetini gösterebilir arkadaşlar. Özellikle ateş ve hava gruplarının büyük bir çoğunluğu şanslı etki alırken değişken burçlar ikizler, başak, balık ve yay burcu. Tabi yay burcunun hem şanslı hem de kaotik bir tarafı da var. Bu burçların ise biraz daha zorlanacağı. E, yönünü tayin etmekte çok da başarılı olamayacağı, kesin ve emin kararlar vermek için çok da uygun bir dönemde olmayacağı bir süreç bizleri bekliyor olacak. Venüs Jüpiter etkileşimiyle beraber aynı zamanda maddi anlamda bolluk ve refah enerjisini de hayatımıza çekebiliriz. E, Venüs aynı zamanda bizim maddi manevi değerlerimizi sembolize eder. E, dolayısıyla kaynaklarımızda artış, harcamalarımızda artış, biraz daha hayata karşı pozitif ve iyimser bakmak, hatta bazen aşırı iyimserlikten kaynaklarımızda yani aklı, e, aşırı rahatlık veya aşırı harcama durumuna da bizi it, itebilir. Özellikle Venüs-Neptün karesinden mütevellit e, duygusal harcamalar yapmaya da eğilimliyiz. E, bu yüzden harcamalar noktasında biraz daha kontrollü olmamız ve onun gerçekten ihtiyaç olup olmadığını kestirmemiz gerekiyor. Bu Venüs-Jüpiter etkileşimiyle beraber gelen bolluk enerjisini de doğru değerlendirebilmemiz. E, bunun sürekli ve devamlı olacağını düşünerek e, ilerleyen günleri baz almadan hareket etmemiz memiz gerekiyor. Gün içerisinde aynı zamanda ay aslan burcunda ilerleyecek. Ayın da yavaş yavaş aslında Jüpiter ve Venüs'e güzel kontaklar oluşturacağını görüyoruz. Özellikle 29 Ekim tarihinde bu kontak oluşacaktır. Dolayısıyla aslında kendi egomuzu, kendi benliğimizi ifade edebilmek adına Kendimizi ortaya koyabilmek adına evet bir takım şansları yakalayacağız. Ee, özellikle burada arkadaşlıkların, sosyal çevrenin ve yeni tanıştığımız insanların, yeni okuduğumuz kitapların, e, gittiğimiz e, kalabalık mecraların büyük faydasını görebiliriz. Bakış açımızı, perspektifimizi biraz daha geniş tutmamız gerekiyor. Her zamanki düşünce yapımızdan, her zamanki... E, Hayatı değerlendirme biçimimizden uzak bir yaklaşımla hareket edersek gerçekten karşımıza çıkan fırsatları değerlendirebiliriz. Bu dönemde kalabalıklara girme gibi imkan ve olanaklar varsa mutlaka değerlendirelim. Burada tanıyacağımız insanlar veya gözlemleyeceğimiz durumların bizim üzerimizde büyük yankıları söz konusu olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet böyle kısa bir hatırlatma videosu paylaşmak istedim sizlere söz verdiğim üzere. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı da böylelikle yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgiyatçiyi adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.